Belki de içinde bulunmuş olduğumuz durumun ne olduğunu bilmediğimiz bir şey var. Travmatik bir toplum haline geldik. Hı hı. Travmalar. Travma nedir diye sorsak olur mu size hocam? Tabii ki. E, travma e, kişinin ruhsal ve veya bedensel bütünlüğünü bozan, olağanüstü olarak karşılaştığı tüm e, olaylar bütününe verdiğimiz ad. Ama kişinin bununla doğrudan karşılaşması gerekmiyor, ee, yaşaması gerekmiyor. Buna tanıklık etmesi de buna travmatik olması için yeterli. Bunu bir şekilde duymuş olması, televizyondan duyması, sosyal medya kanallarından duymuş olması veya bu travma yaşamış kişilere sürekli yardım eden kişiler olması, örneğin itfaiye. Hı hı. Mensupları, örneğin ambulans mensupları, örneğin akut gibi yardım kuruluşlarında çalışanlar ya da hastanelerde çalışanlar veya bizim gibi ruh sağlığı alanında çalışıp travmatize olmuş kişilere yardım etmeye çalışan kişiler. Bu kişiler de travma yaşamış kişiler Olabiliyorlar. Bu travmaları çok kaba haliyle neler travmatik olaydır diye baktığımızda bir doğal grubu var. Örneğin maalesef dün orduda yaşanan evet. sel felaketi gibi. Evet. Bunlara bizim deprem kuşağı ülkemizde belli aralarda şiddeti değişen miktarlarda yaşanan depremleri ekleyebiliriz. İşte hortumlar vesaire pek çok Doğa doğal olayları. afetler var ki bu doğal afetler de teknolojiyle birlikte kendi içinde doğallığından da çıkmakta ne yazık ki. Çok doğru. E, terör işkence e, gibi insan eliyle yapılanları da bunların bir diğer parçası. İşte tüm bu olaylar travmaların bütününü oluşturuyor diyebiliriz. Evet. Şimdi travmalar ve travmatik bir toplum haline gelmemizin sebebi sizin de söylemiş olduğunuz gibi bu nedenler.